Selam Koç burcu, Boğa burcu arkadaşlarım. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili koçlar, sevgili boğalar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 15 Aralık'a kadar iş, kariyer, para durumunuzun tarot açılımını yapacağım sevgili koç ve boğa arkadaşlarım. Tabii öncesinde tanıtım yapmak durumundayım. Sevgili koç ve boğa arkadaşlarımı çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Şöyle bir gözden geçirin. Daha sonra yine yüklemelerim olacak. Sevgili arkadaşlar çay falı aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bir gözden, gez, gözden geçirin. Buraya da bekliyorum. Her zaman dediğim gibi şengülün olduğu her yere ben sizleri bekliyorum. Başımın üstünde yeriniz var diyorum. Tamam bundan hiç kuşkunuz olmasın. Sevgili Koç ve Boğa arkadaşlarım, şimdi işime dönebilirim. Sizler için aylık yapıyordum. Aylığı da uzun bulduğum için sevgili arkadaşlar 2 haftalık yapacağım. Yani aralığın 15'inde tekrar yapacağım sizler için. Açılım iş, kariyer ve para durumunuz 15 aralığa kadar. Önce Koç burcu arkadaşımdan başlayacağım ve Boğa burcu arkadaşımdan çıkacağım. Usuller şöyle kartlarımızı bir karıştıralım değil mi canlar? Evet koç burcu arkadaşımızın 15 Aralık'a kadar iş kariyer para durumu ne alemde şöyle yeni yıla doğru girerken mutlu mu huzurlu mu cepler nasıl değil mi eğlenmemiz lazım yeni yıla gireceğiz şöyle bir bakalım mı hadi bakalım koç burcu arkadaşlarım için Evet, bu kadar yeter sanırım. Önce hangisinden başlayayım canlar? Kariyer olsun değil mi? Kariyer. Hmm, sabrediyoruz. Sabırla güç oluşturacağız. Şöyle sizin görebileceğiniz açıya bırakayım. Sevgili Koç burcu arkadaşlarımın 15 Aralık'a kadardır açılımı. Biraz pişmanlık, hayal kırıklıkları olabilir. 15 Aralık'a kadar kariyeri için mücadele eden sevgili Koç burcu arkadaşlarım biraz sonda bakın hayal kırıklıkları gelmiş olabilir ama merak etmeyin. Ne kadar güzel. Hemen sondan başladım. Bir şeyler uzanacak size. Uzanacak aman Allah'ım. Sondan başlamış oldum. Bakın sabrediyorsunuz. Mücadele veriyorsunuz kariyeriniz için. Şu açılım kariyer açılımı 15 aralığına kadar sabırla güç oluşturmak demektir. Sevgili Koç burcu arkadaşım, kariyeri için mücadele veren Koç burcu arkadaşlarım, sabredin ama sabırı yaparken de Tabii ki mücadeleyi de elden bırakmayacaksınız bakın burada her şey ortadadır ortada mı ortada yoğun duygular içindesiniz buraya gelindiğinde yoğun duygularla mücadelenizi veriyorsunuz sevgili koç burcu arkadaşlarım kariyeriniz için ama ne kadar tabi ki kariyer için mücadele etsek de zaman zaman çoğu zaman daha doğrusu cepten gidiyor değil mi İşte bu onu gösteriyor bakın Harcamalarımıza da dikkat edelim. Gelir az gider çok. Gelir kısmı zeytin dalını görün. Gereksiz dalı görün o daha uzun. Kartımız bunu da gösteriyor sevgili arkadaşlar. Hani ben iki adım daha önde gideceğim veya bir üste çıkacağım diye cüzdanlarımızı boşaltmayalım. Ne bileyim ipin ucunu kaçırıp gelir kısmı az kısa gider kısmı hortum gibi gidiyor. Bunu yapmayalım yoğun duygularla sabrımızı gösterelim mücadelemizi edelim çıkamadık mı için işin içinden içinden çıkılmıyor mu Hadi deyince bir şeyler yerine oturmuyor mu kariyerimizde bir üste çıkamıyor muyuz ne yapıyorsunuz buraya gelindiğinde bakın bu kartlar size geldi kariyer peşinde koşan sevgili koç burcu arkadaşım askıya alacaksın baktın olmuyor gelir az gider çok önüne bir şeyler çıkıyor e ister isemez cepten gidiyor burada belli zaten bir adım daha önde gideceğim derken burada ne yapıyorsun ister istemez kısma durumundasın veya bir adım geriye alacaksın kendini bazı şeyleri askıya alacaksın yani acele etmeyeceksin sabırla güç oluşturman lazım kariyer yolunda buraya gelindiğinde ise bazı şeyleri zaten burada askıya aldın askıya aldıktan bir süre sonra ah benim koç burcu arkadaşım bir hayal kırıklığı, bir pişmanlık bakın bir melankoli. Oysa böyle bir şey yok. Görüyorsunuz değil mi kupaları? Asıl sizin kariyeriniz arkada. Sevgili Koç burcu arkadaşım, bu kart size geldiği için şu an sizi temsil etmekte. Sizin kariyer arkada. Siz yanlış, ters yere bakıyorsunuz bakın. Sizin işinize yaramayan veya sizi ileri vadeye getirmeyecek olan patron ya da iş arkadaşları, örneğin aile de olabilir. Arkadaşınız da olabilir dostunuz da olabilir onlar yıkıldı onlar gereksiz sizin gerçek kaderiniz kafayı kaldırın arkaya lütfen bakın gördünüz mü gördünüz sizinki orada gördünüz mü buyurun bir şeyler uzanacak size size çiçek uzanacak demeyelim şimdi burada çiçek uzanıyor fakat bir el uzanacak bir yardım eli bir alo diyecekler sevgili koç burcu arkadaşım Burada pişman gibisin, hayal kırıklığı içindesin. Hızlı hızlı ben giderken işte burada tökezledim, burada düştüm, askıya aldım. Bir türlü kariyerimde ilerleyemedim. Bir hayal kırıklığı, pişmanlık. 15 Aralık'a kadar, 15 Aralık sonrası bakın. Size bir şeyler aile büyüklerinizden olabilir, patronlarınızdan olabilir, iş arkadaşlarınızdan, sizi seven insanlardan, bırakın sizin sevdiğinizi, sizi sevenlerden size yardım elleri uzanacak bakın ne kadar güzel. Kariyer böyle bir şey sizlerde önemli olan sonuç. Sonuç güzel mi? Tamam bitti. Demek ki şu iki kupa arkada boşuna durmuyor değil mi sevgili Koç burcu arkadaşım? Kariyeri için mücadele eden Koç burcu arkadaşım. Ne yapıyoruz? Krizlere girmiyoruz. Boynu bükük olmuyoruz. Sabırla gücü elde edeceğiz. Ardından buyurun. Zafere doğru gideceksiniz. Bu da sizi temsil ediyor, sevgili Koç Burcu arkadaşım, kariyeri için mücadele veren arkadaşım. Sonrasında da işinize sıkı sıkı sarılacaksınız. Bakın, evini yuvasını sevmek demektir. Kendinizi seveceksiniz, işinizi, hayatı seveceksiniz, sevgili Koç Burçları. Şimdi iş hayatınıza bakalım, çalışan arkadaşlarım için. Evet, 15 Aralık'a kadar zaten. Çünkü iki haftalık yapacağım. Aylık biraz çok oluyor. Olumsuz gelebilir. Şimdi bir şeyler Hadi deyince hayatımızda olmuyor. Niçin bir ay olumsuz düşünün? Sevgili arkadaşlar kısa bakalım ki değişsin. Kartlar değişsin. Evet çalışan arkadaşlarım ne kadar güzel. Ben burada aşk açılımı yapmıyorum şu an. İş açılımı yaptığım için bakın ne kadar güzel destekler görüyorsunuz. Çalışan koç burçları. Destek var. Aile desteği de var. Aile büyüklerinin desteği de var size artı evren de yine size olmadık yerlerde hani çok büyük demeyelim de mutlaka bir yardım eli uzatıyor bundan dolayı da bunları siz yaşamadınız 15 Aralık'a kadar yaşayacaksınız hala bir şeyler size uzanıyor azize aile büyüklerinden evrenden gelecek desteği yardımları evren tarafından korunduğunuzun haberini vermektedir sevgili Koç Burcu arkadaşım çalışan Koç Burcu yenileneceksin. Bak görüyor musun burada sizi ne bileyim yolunuzu kesen iş hayatında veya borçlarınız var. Ay başı gelmiyor. Çocuklar okuyor. Sıkıntılarını serneyse burada uzanan yardım ellerinden dolayı bitişe gidiyorsunuz gördünüz mü? Bitiyor. Sıkıntılar bitecek. Yenileneceksin. Yenilenmenin ardından doğuş geliyor. Doğuş. Ölüyorsun, doğuyorsun yanlış anlaşılmasın tabii ki ben espri amaçlı söylüyorum sevgili çalışan koç burcu arkadaşım şu iki kartın yan yana gelmesi ne ilginç ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum burada öleceksin burada doğacaksın güzel kardeşim çünkü görüyorsunuz buradakileri taputtan çıkıyorlar taputtan yani yeniden doğuş demektir bu nedir Allah aşkına burada öleceksin öleceksin derken tabi geçmişin olumsuzluğu ölecek geçmişi bitiriyorsun burada yeniden doğuyorsun yeniden doğuşun ardından ise şu gelen güzelliğe bakar mısın iş hayatımız çok güzel çıktı sizin bolluk bereket kurak topraklara yağmur yağacağından söz eder şu kartımız böyle bir şey yok gerçekten koç burcu arkadaşlarım 15 Aralık'a kadar güzel yere doğru gidiyorsunuz iş hayatınızda ay bu bozulmasın çok güzel geldi geçmiş bitiyor yeni bir koç burcu doğuyor hadi bakalım çok güzel harika arkadaşlar çok güzel iş hayatınız mükemmel çıktı çok da güzel yere doğru gideceksiniz yazam alacaksınız ya aile büyüklerinden destek göreceksiniz ya bir şeyler geliyor ya da evren olmadık mucizeler yaratacak sizin için bu nedir Allah aşkına çok güzel geldiği Şimdi aylık para durumunuza bakalım. Aylık derken tabii ki aylık bakmıyorum şu anda. 15 Aralık'a kadar olduğu için 15 Aralık'a kadar sizin bütçe ne alemde. Çünkü şurada yeni yıla doğru gidiyoruz değil mi canlar? Eğleneceğiz. Biraz masraflar bizi bekliyor ona da tabii. 15'inden sonra bakacağız. Sizin aylık bütçe fena değil. Biraz dengeyi korumaya çalışın sevgili arkadaşlarım. Görüyor musunuz? Görmüyorsunuz değil mi? Şöyle biraz üste atayım gördüğünüz gibi ama şanslı yere doğru gideceğinizin göstergesidir. Hani bütçenizi dengelemeye çalışın. İpin ucunu kaçırmadan çünkü burada daha güzellikler gelecek sevgili arkadaşlar. Destenin altındaki imparatoru çeyi görün. Koç burçları bu ne şanslar Aralık ayında ya. Gerçekten bütçe süper, süper sadece dengeyi bozma diyor. Kartım dengeyi sakın bozma. Nasıl olsa bu bana gelecek diye ipin ucunu kaçırma sakın burada diyor gelir az gider çok olmasın çok güzel şeyler geliyor sizlere hadi bakalım sevgili koç burcu arkadaşım şimdi borcu için açalım mı 15 aralığı kadar borcu olan koç burcu arkadaşlarımın borcu ödeniyor muymuş evet Biraz sıkıntı. Evet biraz sıkıntı var canlar. Biraz sıkıntı var. Çünkü burada bakın bir mahrumiyet durumu. Ben zaten her zaman söylüyorum. Küçük borcunuz vardır. Onu tamam ödersiniz. Ama kredi çektiniz. Ev aldınız. Araç kredisi ödüyorsunuz. Vesaire gibi. Uzun vadeli bunun ödemesi var ise. Bu iki haftalık süreçte. Tabii ki ödenecek bir vaziyet durum değil. Değil mi canlar? Şimdi oturacağız doğruyu konuşacağız. Biraz sizi... Burada borç durumları hafiften böyle kızdırabilir, hafiften böyle biraz sinirlendirebilir. Bazı şeylerden borçları ödeme yüzünden ödüyorsunuz ya, aydanaya faiziydi işte, aylık taksidiydi. Ödeme yüzünden ah ben işte bazı şeylerden bir şey istiyorum örneğin, ya işte şunu alacağım alamıyorum. Niçin? E borcum var, ay başında benim borç ödemem lazım gibi Mahrum kaldığınızı düşünerek bazı şeylerden birazcık böyle sevgili koç burcu arkadaşım borcu olan koç burcu arkadaşım hafiften böyle bir sinir durumları olabilir bir kızgınlık durumlarınız olabilir böyle bir şey var olsun o kadar olabilir daha sonrasında yine bakacağım sizler için şöyle bir çekeyim bakın borçlar için yine de elinize küçük çaplı fırsatlar geçebilir geçebilir sevgili koç burcu arkadaşım Evet geçebilir yardım elleri uzanabilir küçük çaplı da olsa buyurun çok güzel yardım elleri uzanabilir iyi niyetli bir şekilde daha ne olsun değil mi sevgili koç burcu arkadaşım kariyer iş ve para borçlar derken bir mucize beklediyor. çok güzel geldi gerçekten mucize mucize bekle koç burcu hiç fark etmiyor hepiniz için geçerli bu konuda bir mucize olacak bunu bil ve inançla bekle bitti bu kadar sıradaki neyse onu çektim size sevgili koç burcu arkadaşım hiç merak etmeyin hepsinin hayırlısı olacak bu nedir ya bir tarafta ölüyorsun diğer tarafta doğacaksın çok güzel geldi böyle bir şey yok her zaman bu kartlar yan yana gelmez sevgili koç burçları güzel bir şeyler size doğru gelecek mucize bekle hadi bakalım Evet, şimdi Boğa burcu arkadaşlarımıza bakalım. Boğa burcu arkadaşlarımızın iş, kariyer ya da önce kariyer, iş, maddi durumları ve borçlar 15 aralığına kadar usulen şöyle bir karıştıralım sevgili arkadaşlar. Aynı kartlar gelmesin ama tabi kaderde ne varsa o kartlar da gelebiliyor. Şimdi Boğa burcu arkadaşlarımızın önce kariyeri diyelim. Oh, Imparator içe harika. İmparatorla İmparator içe. Bu akşam çift çift gidiyorum canlar. İşte bu. İşte bu böyle bir şey yok. Maddi işlerde başarı demektir. Sevgili arkadaşlarım. Çünkü ben burada aşk açılımı yapmıyorum şu anda. Boğa, burcu arkadaşlarımın kariyer, iş, para, borç açılımını yapacağım. 15 Aralık'a kadar. Bu nedir sevgili arkadaşlarım? Yeni yıla harbiden de mucizelerle gireceğiz galiba. Ne kadar güzel. İnanılır gibi değil. Şimdi benim sevgili bu arkadaşlarım kariyeri için mücadele eden, kariyer peşinde koşan sevgili bu arkadaşlarım başlarda bakın 15 Aralık'a kadardır açılımım. Başlarda biraz böyle bazı şeyler askıya alabilirsin. Biraz da ya benim işim hemen hadi ince olmuyor, ilerlemiyor gibi. ...kendini biraz da krizlerde de hissedebilirsin... ...çünkü kartımız kriz de kartıdır... ...sevgili boğa arkadaşım... ...ama merak etme bakın baş kötü... ...şu üç şey aman Allah... ...mucizeyle bitişe doğru gidiyor... ...sevgili arkadaşım... ...ardından ne oluyor bakın... ...dilek mi tuttun... ...tabii bu üç beş gün önce veya bir ay öncesinde... ...tutulacak bir dilek değil... ...belli ki bir... bir ...en az bir yıl öncesine ait bir dilek bu... ...bir dileğiniz kabul olmuş sevgili kariyer peşinde koşan burcu arkadaşım cesaret alacaksınız güç toplayacaksın çünkü imparator hem dilek kabulünden söz eder hem de cesaretten söz eder cesur ol korkma krize girme der girme diyor bakın hemen krizin yan tarafında ardından da cesur ol diyor korkma kendine güven zaten kadersel olarak senin kaderindeki kariyer sana gelecek diyor sevgili boğa arkadaşıma kariyeri için mücadele eden imparatoriçe geldi bolluk bereket verim hemen yanında yine aynı güzelliklere düşkünlük değişim şu gelen imparatorla imparatoriçenin size vermiş olduğu güzellikler burada değişmenize sebebiyet verecek değişime doğru gideceksiniz sevgili boğa arkadaşım kariyerinde kurak topraklara yağmurlar yağması demektir bolluk bereket demektir artık geçmişin aksilikleri benim bile çay falı aşk hayatınız kanalımın 3. açılımı sevgili arkadaşlar aksilikler oldu iyi iyi giderken tepe taklak oldu gitti kısmet değilmiş her şeyin hayırlısı işte bu da böyle bir şey bakın burada kriz halindesiniz cesur olacaksın doğanda kabul olmuş dileğinde kabul olmuş imparatoru zaten kaderindeki kişi ya da kişilerle birlikte çalışacaksın diyor Hangi iş yeri, neresi, devlet kurumu mu, devlet kurumu mu sevgili bu arkadaşım, neresi, neresi için, kariyerin için mücadele veriyorsan, kaderindeki sana gelecek zaten ya da sen oraya gideceksin, kaderindeki masada oturacaksın diyor. Her ikisi de kaderden bize söz eder, ardından değişeceksin, bolluk, bereket, verim gelecek cüzlanına diyor, sonra da, Maddi işlerinde kariyerinde başarıya gideceksin sevgili bu arkadaşım güzel insan muazzam çıktı gerçekten 15 aralığa kadardır bunu ben bozmayacağım zaten dörtlü şekliyle açıyorum şimdi de çalışan bu arkadaşlarım için 15 aralığa kadar bakayım onları neler bekliyor ama merak etme doğuş geliyor hadi bakalım hadi bakalım ay çok güzel yardım ellere uzanıyor ortak nokta anlayışlı Anlaşmaları var anlayış var yardımlar var buyurun destekler var çok güzel ben her zaman derim baş kötü olsun sonu güzel bitsin bu kadar basit buyurun başlarda sevgili arkadaşlar bu videoyu yayınladığım an itibariyle geçerlidir başlarda biraz böyle kendinizi kırık dökük aciz cüzlanı boş borç içinde sıkıntı içinde kendinizi kayıp da hissedebilirsiniz çalışan boğalar böyle hissetmeyin sevgili arkadaşlarım evren mutlaka ya annenizden ya babanızdan ya dost bildiğinizden ya patronunuzdan mutlaka size bakın doğuş gönderiyor doğuş doğuş at diyor bu sıkıntıları at sen diyor doğuşa gideceksin kendine gel diyor ya niye böyle iki büklüm duruyorsun güzellikler gelecek hayatına ne yapıyor ya patronunuzu gönderiyor bakın burada biriyle anlaşıyorsunuz sevgili çalışan boğalar ya anne baba ya aile büyükleri ya bir arkadaşınız dostunuz bunu ben bilemem sevgili bu arkadaşlarım birileri size yardım eli uzatıyor sürprizler geliyor destekler göreceksiniz şu vaziyet gidecek destek görmek demektir buyurun daha ne olsun iş hayatınızda bir şekilde şu sıkıntılarınız her neyse borçça da harç her neyse onun ucundan birileri tutacak bakın burada değnek tutuluyor burada eller sıkışıyor sürprizler geliyor doğuş geliyor doğuş ah benim çalışan bu arkadaşlarım sıkmıyorsunuz canınızı sizinki de güzel yere doğru gidiyor mutluluk doyum gelecek hadi bakalım şimdi 15 aralığı kadar bütçe durumuna bakalım hmm, bütçe biraz kısıtlı olabilir çünkü yeni yıla doğru giriyoruz canlar çoluktu çocuktu isteklerde derken biraz eğlenceydi derken bütçenin ucunu kaçırabiliriz onu ben normal karşılıyorum Risk almayın diyor risk almayın bakın burada mücadele var sevgili arkadaşlarım risk almayın diyor hani risk almayın derken aşırıya kaçmayın bütçede aşırıya kaçmayın sen diyor beklemeye devam et ama akıllı bir şekilde mantıklı bir şekilde beklersen işte bu köklü kuruluş gelecek cüzlanına köklü kuruluş gelecek diyor kim söylüyor bunu tabii ki evren söylüyor ben söylemiyorum sevgili arkadaşlarım çok güzel bakın en kral kartlardan biri geldi köklü kuruluş geldi oldu mu tamam 3. basamakta güzellikleri bulduk şimdi burcu içinde olan hani uz, çok uzun vadeli olan arkadaşlarım tabii ki de bunu ödeyemezler kısa vadelidir ne bileyim kaç aylıktır bir anda bir mucize yakalar borcunu öder değil mi? Böyle bir şey olacak mı? Bakalım. Aman Allah'ım. <gülüyor> Yok. Şimdi şöyle bir şey. %50'si ödeniyor. %50'si ödenmeyecek canlar. Biraz sizi yine böyle bir kriz durumları bekleyebilir. Borcu biraz böyle 2020'ye taşacak olan arkadaşlarım için biraz böyle hafiften kriz durumları olabilir. Bir kızgınlık durumları olabilir ama %50'sine bakın burada destek var. Şimdi bunu da söylemek durumundayım. Sizleri seven kişiler, aileniz olabilir, anne babanız olabilir sizlere yardım eli uzatacak. %50'de ödeme var. %50'sinde de burada sıkıntı çıktı sevgili Koç burcu arkadaşımın borçlu olanları. Tamam mı? Daha sonrasında bu sıkıntı yatıyor muyuz? Evet atacağız. Atacağız ama nasıl atacağız? Tabii ki de doğru yargı yaparak atacağız. Ben nerede hata yaptım da bu borcun içine girdim diyeceksiniz. Tamam. Ardından doğru yargı yapıp doğru yolu bulduğunuzda buyurun maddi işlerde başarıya doğru gideceksin diyor. Buradaki şövalyemiz, karanlık şövalyemiz iş hayatında maddiyatta başarıları bize gösterir. Sevgili bu arkadaşım güzel insan ne diyor? Değişimi kucakla Değişime gideceksin lütfen diyor Bu konuda gele, Ne diyor pardon Değişimi kucakla Bil ki gelecek olan yenilikleri Herkesin hayrınadır diyor Bil ki gelecek olan yenilikler Herkesin hayrınadır Sevgili arkadaşlarım Ben gözlerimden biraz rahatsızım Şu renkler gözlerimi aldı Yazı da o kadar küçük ki Gör görebilirsen ne diyor Bil ki gelecek olan yenilikler Herkesin hayrınaymış sevgili güzel insanlar. Hadi bakalım. Evet sevgili Boğa arkadaşlarım vallahi uzun uzun bakmaya çalıştım sizler için 15 Aralık'a kadar sevgili Boğa ve Koç burcu arkadaşlarım için kariyer, iş, aylık veya 15 günlük maddi durumunuz, borçlar iki haftalıktır sevgili arkadaşlarım. 15'inde yine görüşeceğiz. Sıkıntı değildir. Kapamadan öncesinde sizleri tekrar Çayfalı Aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum. Şöyle bir gözden geçirin. Sevgili arkadaşlarım buraya bekliyorum. Benim olduğum her yere bekliyorum. Sevgili Koç Burcu, burcu arkadaşlarımı sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bir an önce borçların ödenmesi dileğiyle. Hadi bay.